Başka bir soru. Obsesif hastalarla alakalı bir video çekmenizi rica etsek gerçekten elimiz kolumuz bağlı. Tedaviyi kabul etmiyor. Evet, zor zor bir soru. yani hastalık zor, o yüzden zor bir soru. Obsesif kompulsif bozukluk kişinin saçma olduğunu bildiği halde bazı davranışları yapmaktan kendini alıkoyamazsa ve koyamaması veya bazı düşünceleri düşünmekten, aklına getirmekten kendini alıkoyamaması Söz gelimi işte kapı kollarına dokunamıyor, o yüzden kendi kıyafetiyle dokunup geçebiliyor veya işte namaz kılıyor ama zihnine Allah'a küfürle ilgili düşünceler geliyor ve namazın bozuldu mu mı gibi çok büyük tedirginlikler yaşıyor veya bir yere oturuyor, oradaki eşyalar simetrik mi değil mi diye uzun uzun inceliyor, onları düzeltiyor, onları düzeltmeden işine başlayamıyor vesaire gibi. Veya işte cinsellik esnasında zihnine takılan bir düşünce nedeniyle eşiyle birlikte olamıyor, partneriyle birlikte olamıyor vesaire. Böyle çok sayıda örnek var. Dinle ilgili, cinsellikle ilgili, temizlikle ilgili takıntılar, yine böyle ontolojik evrenle ilgili vesaire takıntılar hayatını zehir edebilir. Evet, bu hastaların bir, bu hastaların bir kısmı da içgörüsüzdür. Yani bir akıl hastası gibi... E, tüm bunları yaparken etrafına da eziyet verebilir ve bu hastalığın boyutu konusunda yeterli fikre sahip, içgörüye sahip olmadığı için diğer insanların hayatı da kararabilir. E, işte evlilikler dağılabilir. Mesela bu nedenle e, birçok kötü giden ilişkide obsesif kompulsif bozukluğun, obsesif kompulsif yavaşlık denilen bir özelliği de vardır. Birçok alanda işte... İntikal edememesi, süreci sürdürememesi nedeniyle, takıntılı zihni nedeniyle insanlar arası ilişkileri de etkilenebilir. Dolayısıyla bu soru çok haklı bir soru gerçekten. Hiç şüphesiz obsesif kompulsif bozukluğun bir an önce psikiyatriste ulaştırılması gerekiyor. İlaçlarla ilgili yapılabilecek şeyler var, yapılamayacak şeyler var. İlaçlarla ilgili yapılacak şeyler hastalığın... 60 70ine veya hastaların 60 70ine ciddi anlamda rahatlatıyor ama geri kalanını çözmeye yetmiyor. Orada bilişsel davranışçı psikoterapi dediğimiz bu takıntıların üzerine sistematik bir biçimde psikoterapiyle gitmeyi, her bir takıntıyı özellikle ayrıntılı biçimde çalışıp o kişinin beyninin o takıntıların boş olduğuna en sonunda kanaat getirmesine sağlayacak şekilde onları zorlayan konularla muhatap edilmesi karşı karşıya bırakılması sonucunda düzelmeler gerçekleşir. Yani mesela yabancı yerde tuvalete gidemeyen bir hastayı defalarca yabancı bir yerde tuvalete sokarak ve orada kaygısının düştüğünü de ona göstererek artık yabancı bir yerde tuvalete gitmekten kaçınmanın saçma olduğu fikrini işte karnında dışkıyla affedersiniz şişkin bir içinde orada burada dolaşıp zorlanmasının manasız olduğunu nispeten temiz olan bir tuvalette bu ihtiyacını gidererek veya çok temiz olmasa bile bu çok temel insani ihtiyaç nedeniyle e, nispeten kirli olan bir tuvalette bile bu ihtiyacı gidermenin temizlik takıntısından çok daha kıymetli olduğunu e, hasta yaşayarak yaşatılarak öğretilir. E, buna da üzerine gitme tedavisi diyoruz. Bunu da ancak psikiyatrist veya konuyla ilgili iyi eğitim almış klinik psikologlar yapabilir. Maalesef e, hekimlerin de çok uğraşmadığı, klinik psikologların da yeterince zaman ve emek harcamadığı ve hastaların da ciddi anlamda mağdur olduğu bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili lütfen e, sürekli doktor değiştirmeyin, sağlam bu hastalığı iyi tedavi ettiğine dair doğru bilgiler aldığınız hekimlere gidin ve onların tedavi protokollerini hem ilaç hem de psikoterapiyle süren tedavi protokollerini düzgünce izlediğinizde hastanın iyileşeceğini bilin derim.